Çilek değil, elma desen ağaçta değil Erik desen küçük değil Nedir ki? Soğan desen acı değil Kavum desen sarı değil Biber desen ince değil Nedir ki? Işık yeşil, içi kırmızı Yaz meyvesi, sulu tatlı Dışı yeşil, içi kırmızı